Kardeşler ben ben başla başla ikinci ben ben başla başla ikinci sıkıntı yok sıkıntını si. ya diyor sokarıyor diyor geliyor vallahi oluyor hayır iki dakika da yok böyle bırak başla başla ben başla başla ya müdüre sen devleti yönetirsen devleti yönetirsin bir dakika Gel bizim devletle sorduğumuz çok çektim ben daha. Git. Geç geç geç geç işte. Geç geç. Allah Allah. Veramıyor bak, oğlum. çık. Allah'ım. adamı. aldım. Ha konuşuyor. Bir polis nereye ki konuşur mu ya? Bir polis halkı terörist yerine koyar mı? Terör yerine koyar mı ya? Terörden sizi diyor ya. Şuna bak ya. Ne diyor? Ne sizi terörden alırım diyor. Şey, ya, Allah aşkına ne var ya? Allah aşkına ne var ya? Ulan bu Allah'ına bir çataya teröre girdi lan. Teröre girdi amına mı? O Vallahi teröre girdi sen neyi kalıp ne diyorsun? Neyle kime diyorsun? abi anladın Abi teröre girdi balı Ne ya? Akala'dan Fortuny All right Welcome Kom maar jij, ik neem hem, ik neem hem, ik neem hem, ik neem hem.